Bugün sanki İslamiyet'te lezzet almak, insanın mutlu olması, hazlar yaşaması yanlış. İslamiyet dairesine girdiğin zaman bunlardan hiçbir şekilde istifade edemeyeceksin. Hep mahrum kalacaksın. Sıkıcı, basit, böyle insanın aradığını vermeyecek, tatminsiz bir daire. İslam dairesi. Böyle bir algı söz konusu. Biz ise bunun tamamen yanlış olduğunu bu videoda kısaca anlatacağız. Şimdi çok ilginç, dünyadaki o lezzetlerin uğruna biz Allah'a bir nevi teşbih taatı almak, Sır çevirme. Yani Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gitmemeyi böyle gaye edinmişiz toplum olarak. Sanki Cenab-ı Hak bize lezzet vermek istemeyen bir yaratıcıymış, bir Rabb'miş gibi. Algı bizim alemimize resmen sokulmuş. Niye? Çünkü işte bunlar haram. İşte bunları Cenab-ı Hak Kur'an'da yasaklıyor. Dolayısıyla o zaman demek Allah lezzet almamızı istemiyor. Kesinlikle yanlış. Neden? Çünkü bizim lezzet deyip hoşlandığımız her şey Allah'ın lezzet hazinesinden çıkıyor. Haşa onu oraya başka birim yerleştiriyor. Mesela ağzımızdaki tad alma duyusu. Yani bu etin içine yerleştirilmiş beşer üstü bu teknolojik kimin? Bu etin her bir tadı ayrı ayrı fark edip algılayabilmesi kimin ilim ve kudret? Kimin haz, lezzet alma hazinesinden çıkıyor? Şöyle esbabı bir göz gezdirin bakalım. Tabiatta, atomda, bırakın bu işi olmayı beşerin, insanlığın kendisinde bu kudret yok. O zaman saltanatta gözümün gördüğü hiçbir şey basit dediğin o her gün kullandığın ağzındaki tat alma reseptörünün cihazını oraya koyma muktedir olamaz. Ama bu var. Bu lezzet alma burada var. Nasıl oldu dediğinde beşer üstü bir kudret karşımıza çıkıyor. Başka? Bunu buraya yerleştiren ne yapıyor? Bunun da lezzet alabileceği ...donanımları, bunun da lezzet-i nimetleri etrafa adeta saçıyor. O elmanın topraktan, tatsız maddelerden bir araya gelmesi. Buzun hakeza, bir içeceğin çaydan aldığın o lezzet... ...dilinin, damanın tatlı, ekşi tatlı, helal ve haram... ...bütün hazların maliki olan zat Allah. Bakın, denklemi kurun. Lezzet alma potansiyelini yerleştirirken... ...lezzet alabileceğimiz şeyleri de kainata adeta böyle savurmuş, saçmış... O kadar fazla alacağımız şeyi yerleştirmiş. Demek ki bunun kullanılmasını çok istiyor. Değil mi? Bakıyorsun Kur'an'da aynı zamanda hani bu bizim bir çıkarımımız. Evet gözlemliyoruz ama Kur'an'da da bunu beyan ediyor. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Allah ye, iç kulum diyor bize. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu nimetleri nasıl yiyeceğimizi şükürle hamle yedikten sonra aksine bunun bırakın lezzet almanın yanlış olmasını, bırakın Allah'ın istememesini bunun bir ibadet olduğunu söylüyor. Allah Allah. E şimdi bakın lezzet almamızı bile ibadete çeviren bir Allah. E şimdi tat alma duyumuz böyleyken tenimizdeki his başkasının hazinesinden çıkıyor. Sinemizin içindeki aşık olmak, bir şeyi arzulamak, başkasının hazinesinden Çünkü bu hissiyatı ete atoma maddeye cansız şuursuz sisteme kim taktı Hadi robotu aşık edin bakalım Hadi bir maddeye bir taşa bir et parçasına bunu beşer toplanalım milyar dolarlar yapalım yatırım koyalım Hadi yerleştirelim e yok insanlık bunun çok gerisindeyken her birimizde bu cihazlar var Tat almak gibi. E şimdi bakıyorsun bu cihazları buraya yerleştiren, bunların seveceği, bu cihazları doyuracak güzellikler de yaratmış, manzaralar yaratmış, dostlar yaratmış, eşler yaratmış, çocuklar yaratmış. Ne oluyor? Sev diyor yani. İste, arzula ve bunları Allah için yaparsan ben bu lezzet almalarından, sevmelerinden sana aynı zamanda ibadet yazacağım. Yani bunları yaptığın için seni bir de cennette fazlasıyla, fazla lezzetle mükafatlandıracağım. Şimdi bakın bizim dünyadaki lezzetlerimiz kimin diye soruyoruz. Bu hazırı kim almamızı sağlıyor? Kimin hazinesinden çıkmış? Beşer bu noktada aciz. Beşerin üstü bir kudret, Kur'an'ın Rabbi olan Allah bütün bu donanımı bize yerleştirmiş. E başka? Belki hepimizin imtihanı olduğu o şehvet, şehvetimizin lezzeti, bunun hazzını alabilmek o kimin hazinesinden çıkıyor? Kim yerleştirmiş o duyguyu, o hissi, o arzuyu veya iştah duyabildiğimiz bir eşi o güzelliğe ve donanıma, o varlığa getiren kim? Şimdi bakın senin lezzet dediğin, hoşlandığın, işte nişanlısın, hoşlanıyorsun. E şimdi ondan hoşlanabilmek ayrı bir donanım ve cihazat. Onun güzüne güzel ve yakışıklı görünmesi onun çizimi ayrı bir cihazat. İnsandaki algı neydi? Allah lezzet almamızı istemiyor. Yahu lezzet dediğin her şeyin alabilmesinden tut tasarımına kadar her şeyde Allah'ın mührü var. Nasıl istemiyor? Ya abi ama bak haram kılmış. Şimdi bakın burası çok kilit bir nokta. Bazı şeyler bakın haram örnek veriyorum. İşte karşı cins, haram değil mi? Allah aşkına onun öyle olmasını sağlayanın Allah olduğunu tefekkür ettikten sonra şuraya odaklan. Yahu Allah sana bunu hiç alma demiyor ki. Sen bu metotla bunu alırsan bu metotla seversen beni unutacaksın diyor yani. Allah'ı unutmak ne demek? Sen ebedi hazlardan mahrum kalacaksın. O mu diriltecek? O mu sana ebedi haz verecek? Bir miktar verip seni yarı yolda bırakan için son Suzu vereceği satma diye ona yaklaşma diyor. Ama ben istiyorum ya tamam evlen. Dünyada dahi vermeye başlıyor ama Allah sana bir eş değil ebedi bir eş vermek istiyor içine bu arzuyu sonsuza kadar gitsin arzusunu koyan kim? Bunu koyduğu gibi o eşleri yaratma potansiyeli her an yaratan kim? Ve bakıyorsun, eşim yaşlanmasın, şirkinleşmesin, lezzetini ve güzelliğini yitirmesin. Ama bu dünyada kime gidersen bu mümkün değil. E böyle bir arzuyu koyan sana diyor ki, sana bunu ebedi vermek istiyorum. Ama sen sözümü dinlemezsen beni karşına alıyorsun. O zaman Allah'a karşını alırsan bu fırsatı kaçırıyorsun. Allah seni bir şeylerden sınırlayarak vermek istemediğinden değil, ebedi vermek istediğinden seni buraya çekiyor. Doktor diyor ki mesela işte perhiz et, işte ameliyattan çıktın, şunları şunları yeme. Şimdi sana yeme demesi, ya doktor da benim hiç lezzet almamı, yaşamamış şey yapmamı istemiyor herhalde ya. Sıkıntıya hapsetecek herhalde. Ya olur mu? Sen onu yesen zarar edeceksin. Sen onu yesen hastalanacaksın. Sen onu yersen belki bırak biraz lezzet almayı, hayatın sönecek hiç lezzet alamayacaksın. O zaman şurayı da anlayabiliyoruz değil mi? O hazların sahibi Allah'sa sırf bunlar için Allah'a arkasını dönen demek ki Allah'ı tanımıyor. Allah'ın neler yaptığını ve yapabileceğini bilmiyor. Rabbini tanımadığı için onlara bu kadar sıkı tutunuyor. Demek ki problem ta temelde. Rabbini tanımamakta bu işleri yapanı tam görememekte, neler yapabileceğini onu tanımadığı için keşfedememekte. Allah'ı bilmediğin zaman demek ki bak buraya mahkum oluyorsun. Mesela dünyanın en zengini Elon Musk sanırım 300 milyar dolar serveti var. Ve bu adam çok girişimci yatırımını nereye yapacağını bilen bir adam. Duysa ki ölüyü diriltmek gibi bir proje var. Ölüleri diriltmek. Ben eminim ki bu adam milyar dolarlarını bu projeye yatıracaktır. Çünkü insanın en büyük ihtiyaç duyduğu şey bu. Değil mi? Dirilmek, ölüme çağrı bulmak. Bakın Allah öyle bir kudretle saniyede 3 insan saniyeyi 60 saniyeyi bölün, o 60'a salisede İnsanlar aleminden, kedisinden, kuşundan, karıncalarından, sineklerinden, fillerine. O fillerin yediği ağaçlardan küçücük otlara kadar. Saniyenin 60'ta birinde salisede binlerce can veriyor. Canlıyı dünyaya sürüyor. Bir anda hayatları ortaya koyup diriltiyor, ölüleri diriltiyor. Şimdi bir adam o ölüyü diriltme projesine milyar dolarlar yatırabilir. Ama bu kudretimiz yok. Ama anda ölüler diriliyor, anda binlerce can piyasaya sürülüyor. Nasıl bir servet, nasıl bir güç anda hayatlar ortaya koymak. Bakın dünyanın en zenginini anda, bir anda yenen bir kudret, bir zenginlikten bahsediyoruz. Ki zaten bu sohbeti dinleyince o zenginliğin de o hazineden geldiğini insan anlar. O zaman sen Allah'ın hazinesini bilmiyorsun. Sen zenginlik istiyorsun ama Allah ebedi zenginlik verecek potansiyele sahip. Gitmiyorsan Allah'a gördün mü bak tanımıyorsun. Ya o temeli çözmek lazım. Allah'ı tanımak lazım. En birinci mesele bu. Sen de ya hele şu dünyada bir Rabbini tanı. Allah'ı unutacak şeylerle arana biraz mesafe koy. Rabbini tanımanın yollarını ara. Kainatı eserlerine bak. Cenab-ı Hakk'ı tanımaya çalış. Onun lezzetini, onun tanımanın hazzını bir aleminde yaşa. Allah'ı tanımak sana ebediyeti kazandıracak zaten. Şimdi ne oldu? Lezzet dediğin şeyler Allah'ınmış. E onların ebedi olmasını istettiren içinde Allah'mış. Vermeyi vaat eden ve vaat ettiği de yapabileceğini kainatta dirilişle gösteren yine Allah'mış. Bir tohumun dirilmesi, beşer toprağın altına girince tohum kadar değer görmeyecek mi? O hayatsızlıktan binler canı çıkaran, o kupkuru dalları yeşertebilen güç, o ilim, o hayat sana bunu yapamayacak Beşeri bir araya getirip toplayan, vücudunu bir araya getirip toplayan, altı ayda bir, bütün vücudunu sisteminin yenileyen senede iki defa, yirmi yaşındaysan kırk defa, bugün ölsen kırk biri yapamayacaklar. Beş yüz kiloluk bir kayayı kaldıran, beş kiloluk taşı kaldıramayacak bütün kainatı diriltebilen bir ilim ve güç ve kudret ölsem bir tane seni diriltemeyecek mi? Başta yapan bir daha, tekrar tekrar yapan hatta bir daha yapamayacak mı? E şimdi ne oldu? Ebedi hazı istetti, yapabileceğini gösterdi. Gösteriyor kainatta ve Kur'an'da da diyor ki bir ahiret var, bir diriliş olacak. Beyan ediyor. Başka peygamberler gönderiyor. Diyor ki yayın, dellallar, bir diriliş olacak, bir ahiret var, korkmayın başka binlerce ashab, binlerce evliya büyük zatlar arkasında. Fıtrat bu işin arkasında. Ben de istiyorum ebediyet diyor. E ne oldu? Lezzetin kaynağı bütün o hazları hazinesinde tutan, ortaya koyan sana bunun yolunu da açtı. Lezzet isteyen, haz isteyen Allah'a koşmalı. O zaman İslam ne dedi? Sevme değil, ebedi sev demiş oldu. İslam haz alma, lezzet alma demedi. Ebedi haz al. Dedi. İslam güç, makam, para, zenginlik isteme demedi. Ebedi güç, ebedi zenginlik sahibi ol dedi. Nasıl? Onu tanırsan Allah'ı tanıyan her şeyi bulur. Onu unutan dünyada hiçbir şey bulamaz. Bulsa da geçici elemli zevkler bulur, onu da kabirde kaybeder. İşte bu iflasın önüne Allah varlığıyla ve bu varlığını beyan ettiği İslam kural ve kaideleriyle, sünneti seniyeyle önüne geçti ve dedi ki bu daire size aradığınızı ebedi verecek. O zaman hakiki kaybolmayan lezzet isteyen Allah'a koşmak.